Okula baştan uyumlu bile başlasa sonrasında okula gitmek istemediğini, okuldan hoşlanmadığını, okulda olmak istemediğini söylemeye başlıyor. Yine çok yaygın bir, görülen bir durum. Çocuk evde el bebek, gül bebek büyütülmüş, her istediği yapılmış, bir evin bir çocuğuyken okulda pek çok sıralı kurallarla karşılanışıyor. Hele evde çok esnek, sınırları belirsiz bir tutumla büyütülmüşse bu çocuk... Okulun sınırları belli, disiplinli tutumu karşısında çocuk gerçekten bu sınırlar karşısında ne yapacağını bilemeyince ilk yapmak istediği şey okula gitmemek yönünde oluyor. Bunun tersi olarak çok disiplinli, fazla katı tutumla büyüyen çocuklarda yine okulda uyumda zorluklar Yaşayabiliyorlar. Aşırı mükemmelliyetçi tutumla büyütülmüş çocuklarda aşırı kaygı yapabilecek miyim, başarabilecek miyim, olacak mı acaba kaygısı da çocukların okula uyumunu güçleştiren başka bir problem haline geçiyor. Ee, bir de bir başka problemimiz olabiliyor ki anne babanın kafasındaki bir tutumla eğer öğretmenin tutumu arasında bir fark varsa... Yani ortak davranış içinde bulunamıyorlarsa, işbirliğine açık davranamıyorlarsa, o zaman çocuk bunu fark ediyor ve bu tutumlardan kendi işine geleni tercih ediyor ve bu onun okula uyumunu bozan önemli bir faktör olabiliyor. Çocuğun yaşamında bir takım travmalar varsa, tabii ki bu travmaların pek çok şeyi bozduğu gibi okula uyumunu da bozacağını düşünmek çok beklenir.